Bir video daha merhaba dostlar. Bu videomuzda size Arduino ile nasıl kurulu ve ilk kodumuzu nasıl yükleriz sizlere onu göstereceğim. Eğer bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Öncelikle araba motorumuza Arduino .cc yazıp enter diyoruz. Bunu dedikten sonra software kısmına tıklıyoruz. Software kısmından Windows zip file diyoruz. Buna tıkladıktan sonra bu ekranda bizlere şunu soruyor. Arduino'ya bağış yapmak istiyor musun istemiyor musun? Eğer bağış yapmak istiyorsanız buradan bağış miktarını seçip bağış yap diyebiliyorsunuz. Yani bağış yap ve indir diyebiliyorsunuz. Ama bağış yapmak istemiyorsanız yalnızca indir deyip sadece indirebiliyorsunuz. Ben bunu indirdiğim için şu an indirmeyi durduruyorum. İnince siz de Müzikler kısmında değil de indirmiş olduğunuz indirilenler kısmında veya nereye indirdiyseniz o kısımda gözükecektir. Ve klasörümüz zip klasörü şeklinde, yani sıkıştırılmış klasör şeklinde. Bunu çift tıklayıp açıyoruz. Üst tarafta tümün ayıkla var. Eğer sizde bu tümün ayıkla gelmediyse pencereyi kapattığımız çarpık kısmının altında yukarı ve aşağı doğru olan bir ok var. Sizde bu ok aşağı gösterecek. Eğer bu şekildeyse buna tıkladıktan sonra tümün ayıkla kısmı geliyor. Tümün ayıkla kısmına tıklayınca hedef seç ve dosyaları ayıkla diye bir yer geliyor. Buradan klasörü nereye ayıklamak istiyoruz onu seçiyoruz. Eğer bu şekilde direkt geldiği gibi ayıkla derseniz indirdiğiniz yere direkt ayıklar bu. Ayıkla diyoruz. Ve klasörümüzü ayıklamaya başladı. Ayıklama işlemi tamamlanınca direkt karşımıza ayıklanan sayfayı çıkartıyor. Buradan Arduino klasörüne tıklıyoruz. Ve aşağıda Arduino yazılığı yer var. Yani şurası, burası. Buna çift tıklayıp açtığımız zaman Arduino'muz kullanıma hazır oluyor. Buradan direkt dosyalar, örnekler, basic ve blink deyip İlk kodumuzu yükleyebiliriz. Fakat bu Arduino yüklemenin başka bir yolu da var. Şimdilik sizlere onu da göstereceğim. Eğer bilgisayarınız Windows 8 ve ise Microsoft Store bulunuyorsa bilgisayarınızda. Microsoft Store'u açıp arama kısmına Arduino yazarsanız Arduino direkt karşınıza geliyor. Bu kısımda yükle deyip bende burada yükle gözüküyor. Eğer yüklemeden önce al falan yazabilir. Al yazıyorsa hiç işte tereddütte kalmayın. Tamamen bir ücretsiz program. Al'ı tıkladıktan sonra yükle diyoruz. Ve Arduino'muz yüklenmeye başlıyor. Yani bu şekilde de diğer yöntemimizdeki gibi klasörlerle uğraşmadan hemen bilgisayarımıza Arduino'yu kuruyor. Ve Arduino'muz bilgisayarımıza kuruldu. Buradan başlat diyebiliriz. Veya Windows logosuna basıp Arduino yazarsak Arduino'muz hemen karşımıza çıkacaktır. Buradan aç diyoruz. Ve Arduino'muz diğer şekilde olduğu gibi kurulmuş bir vaziyette karşımızda duruyor. Buradan dosyalardan yani dosyalar deyip örnekler Basic ve Blink dedikten sonra ilk kodumuzu yüklemeye Hazırız. Şimdi gelin bu kodumuzu yükleyelim. Arduino bilgisayarı nasıl bağlarız? Sizlere onu gösterelim. Evet dostlar. Arduino'yu kurduk. Arduino'yu kurduktan sonra ilk kodumuzu yazacağız. İlk kodumuz olarak dosya kısmından örnekler diyoruz. Örneklerden basic kısmından Blink'i seçiyoruz. Blink kısmında bizim Arduino üzerinde, bizim Arduino üzerinde 13 numaralı pine bağlı olan LED'imizi yani buradaki LED'imizi yakıp söndüreceğiz. Bunu yapmak için ilk önce Arduino'ya kablomuzu bağlıyoruz. Arduino'ya kabloyu taktıktan sonra USB girişine bilgisayarımıza bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi Arduino'nun üzerindeki ışıklar yandı. Şimdi kodu yüklemek için araçlar kısmından Arduino Uno'yu seçiyoruz. Biz burada Arduino Uno modelini kullandık. O yüzden Arduino Uno'yu seçtik. Tekrardan portumuzu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi portumuz COM5 olarak geldi. Bunu da seçtikten sonra yukarıdaki yükle işaretine bastığımız zaman yükleme işlemimiz gerçekleşiyor. Ve kodumuz yüklendi. Gördüğünüz gibi ledimiz 1000 milisaniye aralıklarla yanıp sönüyor. Burada delay kısmındaki 1000 yazan yeri 100 yaparsak ve aşağı taraftaki yeri de 100 yaparsak ledimiz 100 milisaniye aralıklarla yanıp sönecek. Tekrardan yükle Bu defa da ledimiz daha hızlı yanıp sönmeye başladı. Biz kod kısmında yıldız slash ve şuradaki yıldız slash olan kısımları silersek. Kodumuz yine çalışmaya devam edecektir. Ve bu şekilde çift slashta olan yerleri silersek kodumuz yine de çalışacaktır. Çünkü buradaki kısımlar yorum satırını oluşturuyor. Yani koda hiçbir etkisi yok. İsterseniz deneyelim. Gördüğünüz gibi bütün yorum satırlarını sildik. ve ek olaraktan burada led built-in yazan yere biz eğer 13 yazarsak kodumuz yine çalışacak çünkü buradaki pinimiz yani buradaki yazımız 13 numaralı pini temsil ediyor de 13 numaralı pine bağlı olduğu için Kodumuz yine çalışacak. Bu defa da süremizi 500 yapalım. Ve yükle dedik. Kodumuz yüklendi. Gördüğünüz gibi ledimiz bu defa 500 milisaniye aralıklarla yanıp sönüyor. Ve kodumuz hala çalışıyor. Çünkü yaptığımız hiçbir değişiklik yok. Eğer bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız... Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.